Bu sisteme karşı en önemli silahının durmak olduğunu sıklıkla kendine hatırlat. Yerken, tüketirken, konuşurken, dinlerken, düşünürken, endişe ederken, plan yaparken, başarıya koşarken, başarısızlıktan, korkarken, severken... Her ne yapıyorsan yap, onu yaparken dur. Durmayı öğren. Durabilirsen, gerçekten yaşayabileceksin. Biliyorsun zombiler duramazlar.